Merhaba dostlar şimdi geldik 5. bölümün tarama testini çözmeye. Yani ikiz kenar üçgenin tarama testini çözüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlayayım ilk sorumu. Evet bakalım ne hazırlamış? Karekök yayınlarının yazarları hocalarımız. Şöyle odaklanmayı da ayarlayacaktık. Tamamdır. Birinci soruya bakıyorum. Şimdi burada bir 3, 4, 5 üçgeni görüyorum. Bu sadece dik üçgen olduğu zaman. 5 hipotenüs olursa olur demiştik. Başka ne demiş? D ve B noktaların D doğrusuna göre simetrikleri sırasıyla. D ve B'nin D doğrusuna göre simetrikleri sırasıyla demiş. Şimdi bunun bir simetriğini alalım biz şöyle. Şöyle çizdik. Aynısını bir de şuraya getirelim, koyalım. Şurası 90. Burası D'nin simetriği olur değil mi? Doğruya göre uzaklığı eşit olacak. Şu uzaklık eşit yani burasıyla burası. Bir de B'nin simetriği de B burası olacak. Yani burası da 5 <gülüyor> Elhamdülillah sizler de görün arkadaşlar. Sonra diyor ki BC C diktir D doğrusuna. Tamam BC dikse şuraya 90'ı çakalım. Buraya da çakalım 90'ı. Başka ne demiş? Buna göre A, D üssü Şimdi 6 buraya geldi. 6 oldu. Demek ki A, D üstü 6. B, B üstü. E onu da 10 bulduk. D üstü, B üstü. Yani şuradaki uzunluk. Tabii ki nereye geldi? Bu 3 geldi buraya değil mi arkadaşım? 3'ü buraya simetriyine aldık. O da 3 geldi. Yani 6, 16, 19 oldu. Birinci sorumun cevabı Edirne'den çıktı. Evet geldik ikinci sorumuza bakalım bu ne diyor şöyle bir alalım ikinci soru x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A B C bir ikizkenar üçgen demiş ikizkenar üçgense kardeşim iki kenarın birbirine eşit olması lazım şimdi ya bu iki kenar birbirine eşittir ya da bu iki kenarı birbirine eşitleyeceğim. Bu iki kenarın birbirine eşit olma ihtimali yok arkadaşlar. Bakın çünkü biri 2x, biri de bunun 6 fazlası. Yani 2x'in 6 fazlası. x artı 6 olsaydı belki derdim ki hani bunlar eşit olabilme ihtimali var. O yüzden önce şunları bir eşitleyelim biz birbirlerine. Yani 2x ile x artı 9 eşit olabilir. Ki bu durumda x eşittir 9 çıkar. Ya da şu ikisini eşitleyeceğiz birbirlerine dostlarım. Hemen eşitleyelim. 2x artı 6 eşittir x artı 9 diyelim. Buradan da x eşittir 3 çıkar. Şimdi ya 9 ya da 3 oluyor. 2 tane değeri var x'in. Alabileceği değerler toplamı da denizli çıktı arkadaşlarım. 12 geldi. Evet. 3. sorudayım. ABC dik üçgen demiş. Tamam. 4 var 6 var. AB ile BC'nin oranı nedir diye de bir soru soruyor ki. Neydi geometrinin birinci farzı? İkiz kenar görünce tabanına dikliği indir. Hemen şuradan bir diklik indiriyorum bu tabana. Ve bu diklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. 2, 2 diye. Sonra bir de öklik çakalım isterseniz. Diklikten diklik indiği için dostum. Hemen diyelim ki haş diyelim buna. Haş kare 2 çarpı 8 olacak gördüğünüz üzere. Haş kare eşittir 2 çarpı 8 ise haş kare eşittir 16. Haş eşittir 4 geldi. Demek ki burası 4. Sen şimdi Pisagor yap şuradan. 2 var 4 var yani biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıydı. Demek ki burası 2 kök 5. Şu üçgende hemen Pisagor'u çakalım şurada. Bakın 4 var 8 var. Biri diğerinin yine 2 katıysa küçük olan 4'ün kök 5 katı yani 4 kök 5. Bizden ne istiyor? AB yani 2 kök 5 bölü 4 kök 5 beşler giderse 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 geldi. Üçüncü sorumun cevabı da Ceyhan'dan çıktı. Dördüncü soruya bakarsanız hemen şu pratik yolumu hatırlayacaksınız dostlar. İkiz kenar üçgenin içinden salak bir doğru geçtiği zaman ne yapıyordum ben? Bu salak doğrunun karesi yani iki kök altının karesi 24 yapar eşittir. İkiz kenarların çarpımı yani 36 eksi... Ayırdığı parçaların çarpımı. Şimdi bakın bu parçalar için de şöyle oran vermiş. dc demiş bd'nin 3 katıdır. Yani burası k ise. Burası 3k. O zaman 3k ile k'nın çarpımı. Yani 3k kare. Şimdi 3k kareyi bu tarafa alalım. de bu tarafa alırsam 36 eksi 12 mi geliyor dostlar? Evet. 3'e bölersek her iki tarafı. k kare eşittir 4. 4. Yani k eşittir 2 çıktı. K'yı 2 bulduk. Şimdi k 2 bize neyi soruyor? 3 k'yı soruyor. 3 kere 2. 6'yı da işaretledim hemen. Evet. 5. sorumuzdayız dostum. Bakalım ne diyor? 5 numara. Şöyle güzel ayarlayabildim mi diye bakıyorum. Tamamdır. Diyor ki 5. sorumuz a b e, üçgen. Tamam. b a d eşittir d a yani şu bir açı ortay ve aynı zamanda yükseklik. O zaman kenar da olacak. Yani şurası şöyle olacak. İkiz kenarda olacak dostum. Bu buna eşit olacak. Yani burası da 9 olacak. AD paralel CF. Şu AD doğrusu ile CF paralelmiş. Bunu biraz böyle uzatalım biz. Bunların ikisi paralel doğrularmış dostlar. Yani şurası da 3 oldu o zaman. Burası da niye 3 oldu? Çünkü orta tabanı oldu değil mi? Altının yarısı oldu. Hatta burayı da 2'ye böldü şu şekilde. X bölü X bölü 2 diye. Devam edelim. Başka? E, kök 65 vermiş burayı. Hatta hemen bir pisagor çakalım şuradan isterseniz. 9'un karesi 81 eşittir. Kök 65'in karesi 65 artı şuraya da K diyorum. K kare oldu. Şimdi 65'i çıkartırsak ne olur? 5, 15, 16 mı gelir? 16 eşittir k kare, k eşittir 4 çıktı. Şurası 4 birimmiş. Ve bakın burası 3'tü, burası 4. O zaman şurası 5, burası da 5 geldi. Yani toplam ne çıktı x uzunluğu? 11'im geldi diyebilirim. Evet, 6. soru. Yine bakın aç ortay gelmiş. Dikilmiş buraya. O halde ben bunu bir üçgene tamamlayayım şu şekilde. Ve burası kenar da olsun. Ve bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olsun. Peki burası da 90 derece. Ve bakın diklikten diklik indi. Hemen 6'nın karesi 9 çarpı şurası. 6'nın karesi 36'dır. 9 ile 4'ün çarpımıdır. Burası 4. E şu kenar 13 çıktıysa. Bu kenarın 13 çıkacağını biz kayı kuralından biliyoruz. İkiz kenar, kenar ortay, açı ortay. Demek ki sorunun cevabı 13 geldi diyebilirim. Evet, yedinci sorudayız. Bunu da şeklini ezberleyin demiştim gerekirse arkadaşlarım. Bakın şu ikiz kenar üçgenin dışından bir diklik indiğinde şuradaki üçgende ikiz kenar oluyor demiştik biz. Hatta bu ikiz kenarın şöyle tabanına da diklik indirelim dediği tabanına da diklik indirdik. Sonra bu da ikiz kenar üçgenmiş bunun da tabanına diklik indirelim. Burası 12 ya 6 6 bölecek tabi şurası 2 burası da 6 olacak. E burası 2 ise burada da 2'dir. Şurada da bir pisagor çakacağım ben dostlar tabi pisagora gerek yok 1 2 hipotenüs 2 kök 5. Demek ki burası 4 olacak ki biri diğerinin 2 katı iken küçüğünün kök 5 katı olsun. Ve bu da ikiz kenardı. Tabanına diklik indirdiğim zaman bu diklik bu tabanı ikiye bölecek. Burası da 4. Demek ki toplam şu X uzunluğu dediğimiz yer 8 geldi. 8. sorudayız. Arka taraftan biraz leke çıkmış ama idare edelim. AC eşittir CB. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit. Paralel paralel ve biz şunu biliyoruz. Bu iki paralelin toplamı bir kenara eşitti. Yani şurası 4 artı X. Bir kenar dediğim ikiz kenara eşit tabii ki ikiz kenarlardan birine eşittir. Başka DE4 tamam onu gördük diyor ki A noktasının BC doğrusuna uzaklığı. Şimdi A'nın BC'ye uzaklığı dediği şey buradan aşağı inilen diklik. Bu uzaklık 6 kök 2 yani 45'in karşısı 6 kök 2 o zaman 90'ın karşısı ne olacaktı bunun kök 2 katı yani 12 olacak. E 4 tane neyin toplamı 12'dir? 8'in toplamıdır dedim. 8. sorumun cevabı da 8 çıktı. Evet, tarama testinin X8 sorusunu gördük. Şimdi gelelim 9. soruya. Diyor ki: ABC bir ikizkenar üçgen. Tamam. 30sa şurası 75, burası da 75. 30 var, 10 var, 3 var. D noktasının AC doğrusuna uzaklığı, işte uzaklık demek dik indir demektir dostum. Bu diklik nedir diye soruyor, x diyelim biz buna. Ve biz şunu biliyoruz: ikiz kenar üçgenin tabanından ikiz kenarlara çizilen dikliklerin toplamı yani 3 ile x'in toplamı neye eşit olacaktı? Eşit açıdan çizilen yüksekliğe. Şimdi burası da 11. I. İkiz kenar olduğunda. Şuradan eşit açılardan yani şu 75'ten çizdiğim diklik benim 3 ile x'in toplamına eşit. Tamam mı kardeşim? Peki burada da 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı ne olacak? şu yükseklik? Yani yarısı olacak 5. Demek ki h 5'miş. 3 ile neyin toplamı 5 diye soruyorum. Adana'yı işaretliyorum hemen. 10. soruya geçelim. 10 numara ABC ikizkenar üçgen bakın 8 8 ve şöyle uzantısını çizmiş bu adam uzantısından bir ikiz kenarın uzantısına dikindirmiş. D noktasının BC'ye uzaklığı yani diğer ikiz kenara olan uzaklığını soruyor. Şimdi canım kardeşim yine şuna da X diyelimiz. bu dışarıdaki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen uzaklıkların farkı bu sefer yüksekliğe eşittir. Hangi yüksekliğe? Eşit açıdan indirilen şuna mesela. Bunlar eşit açılarımız. Ya buradan çizdiğim ya da C'den çizdiğim dikliğe eşit. Peki yine burada da 90'ın karşısına 8 düştüyse 30'un karşısı 4 olacak. Yani H dediğim şey 4. E kaçtan 3 çıkarsa 4 kalır? 7'den diyorum. 10. sorumun cevabı da Ceyhan'dan geliyor. 11'e bakalım hemen. Yine bir ikiz kenar üçgen. Ve şunlar hangileri eşit? AB ile AC eşit. AB ile AC. Şimdi köşe taşını hatırlarsak bakın. Eşit açıdan çizilen yükseklikler var. Neydi bu yükseklikler için? Ne söylemiştik? 1. Yüksekliklerin uzunlukları eşit. 2. İki, i̇kiz kenarlar üzerinde ayırdıkları... Bak bu burada 2 birim ayırmış mı? Eşit açıyla dik arası. Bu da eşit açıyla dik arası 2 birim. E geri kalanı 4 ise, bunun da geri kalanı 4. Yani ikiz kenarlar 6 birim çıktı. Bu bir Başka şu parça şu parçaya eşitti. Bu parça da bu parçaya eşitti dostlarım. Bunları da biliyoruz biz artık. Başka ne demiş? Buna göre diyor 4 var 2 var. Alan ABC nedir diye bir soru sormuş bize. Ben şimdi alanı bulacağım. Tabii de bir yükseklik lazım bana. Mesela şu yüksekliği bulsam önde. Onu da şu dik üçgenden bulsam dostum bak şurada. Hemen 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı haş kare mesela. Buradan 20 eşittir haş kare gelir. Haş eşittir 2 kök 5 çıkar. Yani artık yüksekliğim 2 kök 5. Şuraya yazıyorum 2 kök 5. Tabanım 6 çarpıp 2'ye bölüyorum. 2'ler gidiyor 6 kök 5 kalıyor. Yani 11. sorumun cevabı da Edirne'den geliyor. 12'ye geçtik şimdi tıpkı yükseklikte olduğu gibi çizilen bu açıortaylar ortaylar arasında da şöyle bir ilişki var burada ayırdığı parçalar eşit şu parçayla şu parçası eşit yani burası da 3 şu parçayla şu parçası eşit yani burası da 6 ve tabii ki şunlar da mecburen birbirine eşit oluyor buna göre DC'nin en büyük tam sayı değeri dediği şey kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi DC şurası x diyelim ve sen de şunu biliyorsun. Bu üçgendeki biliyorum ki bir kenarın uzunluğu diğer ikisinin toplamından küçük, diğer ikisinin farkından da büyük olacak diyorduk. Peki buradaki en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. DC neresi? Şuradaki açımız. DC en fazla kaç olabilir diye sormuş. Ya şöyle de söyleyebilirsin. Buradaki uzunluk her zaman en fazla bu 6 olur. 6'dan daha büyük olamaz arkadaşım. Diyebilirsin eğer istersen. Yani bunu da nereden söylüyorsun hocam? Şimdi şurası dar açı. Dar açı. Şunlar da... E, gerçi burada bu sefer dar açı dememiş ama... Biz kendimiz söyleyebilir miyiz diye bakıyorum. Dc'nin en büyük değerini soruyor. Yani bizim en fazla şuradaki açının... Bu açıyla nasıl konuşabiliriz? Yani kısaca pratik olarak hep biliyoruz şu en fazla buradaki uzunluk olur ama hani bunun açıklaması nedir diye sorulursa ne diyeceğimizi bilmiyoruz tabii ki. Şimdi onu da düşünmek lazım. Gerçi ben bir düşüneyim onu arkadaşlarım. Yine size bir şekilde bir videoda anlatırım ya da illaki karşımıza çıkar. Ama siz bilin ki bu aç ortaylar çizildiğinde şuradaki parça en fazla buradakine eşit olabilir. Daha büyük olamaz. Yani 7'den küçük olmalıdır diyebilirsiniz eğer isterseniz. Şunun en fazla buradaki sayıya eşit olur diyebiliriz. Ya da şöyle daha güzel bir açıklaması var mı diye düşünüyorum da arkadaşlarım. Daha güzel bir açıklama, daha güzel bir açıklama. Şu anda gelmiyor aklıma ya. Ne yalan söyleyeyim. Artık bu kadar. Tamam. Geçelim için e. ABC üçgeninde BD ve CD kenar ortaymış bunlar. BAC, BAC... Şuradaki açı 90 dereceden Büyükmüş dostlarım. Hmm. Buna göre AD'nin, AD neresi? AD, AD. Şuradaki x uzunluğu diyelim, bu da x olacak. AD'nin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. BD'yle CE'de 9 vermiş. Şimdi şurası 9, şimdi burası da 9 bunlar ne zaman birbirine eşit oluyordu? İkiz kenar üçgen de demek ki bu bir ikiz kenar üçgen arkadaşlar Bunlar eşit. Ee, o zaman bunlar da x, x olacak diyebilirim ben hemen. Şunun da 9 olduğunu biliyorum dostum ben. Burası da dokuzmuş. Şimdi şurası 90 dereceden büyük diyor. Sen de diyorsun ki tut ki burası 90 olsaydı. Ya da şöyle yapalım. Hani neydi kural? Şu ikisinin toplamı 9'dan büyük olacak. Yani 3x büyüktür 9 olacak diyebiliriz. 3'e bölerim her iki tarafı. 3 büyüktür x olacak. X 3'ten büyükse en az kaç olur diye soruyor. 4 olur diyebilirim dostum hemen. Evet geçelim 14 numaralı soruya. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC eşitmiş. Onu bir göstereyim. DE paralelmiş. Tamam paralel. Diklikler var. EBC 30. EBC şurası 30 derece. O zaman şurası 60 derece olacak. 60, ikiz kenarsa şu da 30 derece olacak. Yani 60, 60, buraya da 60 kaldı. Şimdi yöndeşlikten bu açıda 60, bu açıda 60. Demek ki eşkenar üçgenmiş şu üstteki küçük de. BE'yi 6 vermiş. Şuranın toplamı 6. Peki sen biliyorsun ki şimdi 60'ın karşısına düşen 6 ise 30'un karşısına düşen 2 kök 3. 90'ın karşısına ne düşecek? 2 katı. 4 kök 3. Yani o zaman bu da 4 köküç. Eşkenar üçgenin bir kenarını 4 köküç bulduk. Şurası 2 köküçse burası da 2 köküç. 2 köküç diyelim. Hc'yi soruyor. Hc neresi? Şuradaki uzunluğumuz. Şimdi burası da 2 köküç. Ve diyorsun ki 90'ın karşısı 2 köküçse şu 30'un karşısı yarısı olacak. Köküç. E buranın da 4 köküç olması için buraya 3 köküç kaldı. Yani 14. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet 15 numaradayım. AB paralel DC. AB paralel DC, AD paralel BC. Yani burada bir paralel kenar var. O zaman burası da 12'dir diyelim. DAC açısı bakın 1'e 2 oranı ve diklik var. Ne yapacaktık biz? Köşe taşında ne öğrendik? Muhteşem üçlü yapacağız. Önce şu açıları bir yerleştirelim. DAC DAC şurası 2A. Neresi aymış? C A B. Şurası da A. Hatta şurada bir Z harfi var. Burası da A. Bunu bir yazdık. Şimdi X kaçtır diye soruyor. Hemen şurası 90 derece ve ben muhteşem üçlüme çizdim. Burası, burası, burası birbirine eşit. Bu A ise artık bu da A ve A ile A'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşitten bu da 2A. Burası ile burası eşit olduğu için 12 ise şu uzunluk da 12. Bu da 12, bu da 12. Yani x ne çıktı? 24 çıktı dostlar. Evet saatte gecenin bir yarısı oldu. Artık burada duralım. Bir sonraki videomuzda da konu testi biri çözeriz diyelim. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.